Merhabalar 23-29 Aralık haftası burçları neler bekliyor bunlardan bahsedeceğim bu hafta konsepte biraz değişiklik yapmak istiyorum genel yorumlardan ziyade ki zaten 26 Aralık Güneş tutulması videomda çok kapsamlı anlatmış olduğum detayları tekrar anlatmak istemiyorum Bu yüzden hızlıca burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım burçlara daha çok yer vereceğim arkadaşlar Dolayısıyla doğrudan burcunuza ilişkin yorumları bulabilirsiniz Evet sevgili Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar haftaya eğitiminiz yurt dışı ile alakalı konular Vizyonunuz ve yaşam felsefenizle alakalı konulara e, kafa yorarak e, başlıyor olacaksınız. Ay yay burcunda olacak yani sizin dokuzuncu evinizde olacak. Hafta ortasına doğru güneş Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim sizin ikinci ve onuncu evinizi etkiliyor olacak. Bu da özellikle kariyer hayatınızla alakalı olmanız gereken yerde misiniz? E, veya mesleki olarak tatmin yaşıyor musunuz? E, mesleğinizin getirmiş olduğu maddi kazanım sizi Gerçekten e, pozitif yönde etkiliyor mu? Yani gerçekten ederinizi, değerinizi alabiliyor musunuz? Karşılayabiliyor musunuz? Bunun değerlendirmesini yaparken aslında bu alanda güzel bir sürprize karşılaşabilirsiniz. Belki bir zam alabilirsiniz. Belki bir terfi. Yani e, üstlerinizden ve patronlarınızdan gelebilecek, e, sizi daha motive, motive hissettirecek ve maddi e, kazanımınızı artıracak güzel bir gelişme, e, sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. 26 Aralık'ta Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve aynı gün içerisinde oğlak burcunun 4 derecesinde bir güneş tutulması var e, bu tutulma ilişkin yukarıya linki bırakırım mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum detaylı video e, detaylı bir içerik hazırlamıştım zaten e, oldukça önemli bir tutulma arkadaşlar ve e, jüpiteryen bir tutulma neden jüpiteryen diyorum çünkü e, aynı gün içerisinde 27 aralık tarihi itibariyle güneş ve jüpiter de oğlak burcunda kavuşuyor tam da tutulmanın üstünde bu ne demek bu güneş tutulmasına Jüpiter'in kavuşum yaptığı anlamına geliyor. Ve bu da kariyer evinizde 10. evinizde meydana geleceği için kariyerinizle alakalı birden fazla iş teklifi, çok şanslı bir anlaşma, e, devlet veya resmi kurumlardan beklemiş olduğunuz haberler varsa bunların sizin lehinize e, pozitif bir şekilde gerçekleşmesi gibi e, durumlar söz konusu olabilir. Oldukça şanslı geleceğinizi şekillendirme noktasına fırsatlarla karşılaşacağınız belki güzel teklifler alacağınız e, güzel bir hafta olacak arkadaşlar. 28 Aralık gününe geldiğimizde Ay Koç burcuna geçiyor 11. evinize. Bu da daha çok sosyalleşeceğiniz, kariyer gelirlerinizle ilgili değerlendirmeler yapacağınız bir sürece işaret etmekte. 29 Aralık'ta ise haftanın son günü ise yine e, aslında bu e, konuya ilişkin çekmiş olduğum bir video var. Onu da mutlaka kartlara veya bitiş ekranına bırakırım. Merkür'ün Oğlak Burcu transite başlıyor. Merkür'ün de Oğlak Burcu'na geçiş yapmasıyla beraber kariyer hayatınızla ilgili çok ciddi bir hafta içerisinde olduğunuzu söyleyebilmem mümkün. E, Merkür de 10. evinize geçecek ve doğru anlaşmalar, doğru yerde, doğru e, şartlarda bulunma, e, kendinizi Geleceğinizi nasıl şekillendireceğiniz noktasında bilhassa üst düzey kişilere daha iyi bir şekilde ifade etme imkanı yakalayacaksınız. Ee, yani bu hafta kariyer hayatınızla ilgili çok güçlü, çok şanslı e, başlangıçlar e, mevcutken aynı zamanda siz de kendinizi çok daha iyi bir biçimde ifade ediyor olacaksınız. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve burcu Burcu olanlar 23-29 Aralık haftası Özellikle ortaklaşa gelirler, ortaklaşa paralar gibi konularla başlıyor olacak. Gündeminiz bu yönde olacak. 23 Aralık'ta Ay Yay Burcu'na geçiyor ve sizde eşinizin paylaşım alanlarınız gibi konularda daha çok duruyor olacaksınız. 25 Aralık tarihinde Güneş ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Burcunuzdaki Uranüs ve Oğlak Burcu'nda bulunan Güneş arasında yani 1. ve 9. ev aksınızda çok güzel bir Etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşimle beraber özellikle düşünce yapınız, hayata bakışınız, e, vizyonunuz, hayatını ne şekilde anlamlandırdığınız gibi değerlendirmeler noktasında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendinizi ve zihninizi arındırabilirsiniz. Yeni seyahat imkanları, yeni kişilerle tanışma imkanları yakalayabilirsiniz. Uzaklardan güzel haberler gelebilir. Eğer bir eğitim, bir sınav gibi bir durumla ilgileniyorsanız yani lisans, lisansüstü bir sınav, akademik kariyerle ilgili bir durum, hukuksal bir meseleyle alakalı güzel ve sürprizli gelişmeler yaşayabileceğinizi göstermekte. 26 Aralık tarihinde Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve hemen aynı gün içerisinde Oğlak Burcu'nda bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulmayla beraber özellikle... Yine 9. ev alanlarınız aktif olacak. Bu tutulmaya aynı zamanda Güneş kavuşum Jüpiter yani tutulmanın Jüpiter'le kavuşması tutulmanın ne kadar pozitif etkili olduğunu, ne kadar bolluk ve bereket enerjisiyle beraber çalıştığını göstermekte ve çiftte şansı sembolize etmekte. Bu da özellikle birden fazla eğitim, birden fazla imkan ve seçenek arasından tercih yapabileceğinizi ve gerçekten çok mutlu olacağınızı gösteriyor. Örnek veriyorum yurt dışı ile alakalı bir projeniz var. Birden fazla ülkeye başvuruda bulunmuşsunuzdur. Bu hafta içerisinde belki gitmek istediğiniz iki ülkeden de olumlu cevap gelecektir. Ve siz bunların arasında yani sevdiğiniz şeylerin arasında bir tercih yaparken aslında çok fazla mutlu olabilirsiniz. Yani bolluk ve bereket enerjisi burada çalışabilir. Bununla beraber... Hukuksal konularda çok güzel çözümlemeler yaşayabilirsiniz. Ve yaşama bakış açınızı daha çok e, pozitif yönde etkileyecek, daha iyimser bir bakış açısı elde edeceğiniz e, doğru insanlarla tanışabilirsiniz bu hafta içerisinde. E, 28 Aralık tarihinde Ay burcuna geçiyor. Ayın kova burcuna geçmesiyle beraber daha çok geleceğiniz, daha çok e, e, kariyeriniz gündemde olacaktır. Ve 29 Aralık tarihindeki buna ilişkin e, bir video hazırlamıştım yukarıya kartlara bırakırım. Merkür Oğlak Burcu'nda e, harekete başlıyor. Merkür'ün Oğlak Burcu hareketiyle beraber daha çok okuyacağınız, daha çok araştıracağınız, e, hayata karşı nasıl bir duruşunuz olması gerektiği konusunda e, daha ciddi araştırmalar yapacağınız bir süreç olacaktır. Özellikle e, üniversite sınavlarına hazırlanan veya akademik kariyerle alakalı sınav sürecinde, test sürecinde olan arkadaşlar varsa e, çok güzel e, odaklanabilecekleri, araştırma yapabilmek adına güzel fırsatlar yakalayabilecekleri bir süreç olacaktır. Oldukça e, güzel bir e, süreç sizi bekliyor. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen Burcu ikizler olanlar. 23-29 Aralık haftası özellikle ikili ilişkiler gündemiyle başlıyor olacak. Yani odak noktanız, ikili ilişkileriniz, partneriniz... E ilişkiye kattıklarınız, ilişkiden aldıklarınız gibi kavramlar ön planda olacaktır ve bu şekilde haftayı başlatıyor olacaksınız. 25 Aralık tarihine geldiğimizde Güneş ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim sizin özellikle 12. eviniz ve aynı zamanda 8. evinizi etkiliyor. 12. ev ve 8. ev biraz astrolojik olarak bizim sıkıntılı olarak tabir ettiğimiz karanlık evlerdir. Ancak buradaki bu güzel etkileşim yani 12. evinizde bulunan Uranüs ve 8. evinizde bulunan Güneşle beraber Ortaklaşa gelirler noktasında büyük kazanımlar elde edebileceğiniz bir sürece ihtiva ediyor. Ee, özellikle eşten gelen e, gelirler, eşten gelen maddi manevi destekler veya sizin psikolojik olarak kendi kendinizi daha iyi artık tolere edebiliyor olmanız ki yükselen ikizler e, her zaman biraz daha sinir sistemi e, çok aktif olduğu için zayıf olan kişilerdir. Bu noktada özellikle geçtiğimiz iki yıl boyunca ciddi zorluklar yaşamış bir burç olarak bu noktada artık kendinizi bilinçaltı düzeyde nasıl şartlamanız ve koşulamanız gerektiğini öğrenebileceğiniz güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle geçmişe yolculuk yapmak, geçmişi şöyle bir gözden geçirmek, nerede yanlış yaptığınızı değerlendirmek adına da güzel fırsatlar yakalayıp kendi manevi huzurunuzu elde edebilirsiniz. 26 Aralık tarihinde ay Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve aynı gün içerisinde Oğlak Burcu'nda bir güneş tutulması var. Bu tutulmaya ilişkin bir video hazırlamıştım. Çok fazla bu videoda detayına girmeyeceğim. Mutlaka kartlara bırakırım. Oradan izlemenizi tavsiye ediyorum veya bir teşekkür arkadaşlar. Oğlak Burcu'nda meydana gelen bu güneş tutulmasını aynı zamanda Jüpiter'de eşlik edecek. Yani Jüpiter'yen bir tutulma yaşayacağız. Oğlak burcunun 4 derecesine meydana gelen bu tutulma sizin 8. evinizi etkiliyor olacak. Dolayısıyla ortaklaşa gelirler noktasında çok ciddi bir fırsat yakalayabilirsiniz. Özellikle uzun zamandır başkalarının maddi manevi sorumluluklarını alan bir ikizler burcuysanız artık yükü biraz da hayatı paylaşmış olduğunuz kişilere aktarabileceğiniz yani hayatın yükünü birlikte sırtlanabileceğiniz güzel gelişmeler yaşayabilir. Ekstra kazançlar elde edebilir veya eşinizin maddi durumunda güzel ve pozitif e, durumlar yaşayabilirsiniz. 28 Aralık tarihinde Ay burcuna geçiş yapıyor. Bu da e, özellikle daha çok... E, Yaşam amacınızı sorgulayacağınız bir süreci göstermekte. 29 Aralık tarihinde ise merkür oğlak Burcu'na geçiyor. Bununla da ilgili ayrıca bir video hazırlamıştım. Mutlaka onu da izleyin. E, Merkür-i Burcu transiti boyunca e, parasal konularda, ortaklaşa parasal konularda ciddi konularda e, süreçler geçirebilirsiniz. Yani zihniniz bunu odaklı olacak. Belki ek bir gelir, belki işin maddi durumuyla alakalı güzel koşullar, belki miras nafıka gibi bir konunun çözümlenmesi veya zihinsel olarak sizi rahatsız eden konulara yönelerek bu alanda ciddi araştırmalar yapıp kendi zihninizi artık biraz boşaltmanız ve rahatlatmanız söz konusu olabilecektir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu yengeç olanlar. 23-29 Aralık haftası özellikle günlük rutinlerinizin ön planda olacağı bir başlangıçla destekleniyor olacak. Haftaya ay yay burcundaki enerjilerle başlayacağız. Dolayısıyla daha çok günlük rutinleriniz, organizasyonlarınız ve sağlığınız gündeminizde olacaktır. 25 Aralık tarihinde Güneş ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Güneş Uranüs etkileşimi ile beraber özellikle... İkili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar noktasında sürpriz pozitif gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda geleceğe yönelik müşterek değerler ön plana çıkacaktır. ve Bu noktada doğru çevrelerde bulunabilir ve karşınızdaki kişiyle doğru bir biçimde kontak kurma imkanı yakalayabilirsiniz. 26 aralık tarihine geldiğimizde ise ay oğlak burcuna geçiş yapıyor ve aynı gün içerisinde oğlak burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulmaya ilişkin kapsamlı bir video hazırlamıştım mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bitiş ekranına veya yukarı kartlara mutlaka koyuyor olacağım bu videoyu. Bu tutulmaya aynı zamanda güneş kavuşum jüpiter e eşlik ediyor. Yani jüpiterin kavuşum yaptığı bir güneş tutulması deneyimleyeceğiz. Bu da sizin 7. evinizde meydana gelecek sevgili yengeçler. İkili ilişkiler anlamında çok ciddi, çok şanslı bir etkide olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle birden fazla ilişki fırsatı, birden fazla ortaklık fırsatıyla karşılaşma ihtimaliniz yüksekken evlilik yapmak mevcut devam eden ilişkinizde müşterek bir zeminde buluşmak adına da çok şanslı etkiler altında olacaksınız. 28 Aralık tarihinde Alkova Burcu'na geçiş yapıyor. Bu da özellikle biraz daha zihinsel konulara yöneleceğiniz ve insanlarla beraber sorumluluklar noktasında değerlendirmeler yapacağınız bir süreç olacaktır. 29 Aralık'ta ise Merkür-Oğlak Burcu transitine başlıyor. ilişkin ilişkinde bir video paylaşmıştım. Mutlaka onu da izleyin. Merkürün oğlak Burcu transiti boyunca ilişkinizde daha İyi bir iletişim imkanı yakalayabileceksiniz karşınızdaki kişinin sizi anlama ve dinleme isteği sizi mutlu ve tatmin edecektir. Özellikle ortaklıklarda güzel ortaklıklar yapma imkanı da Merkür'ün oğlak burcu transiti sırasında mümkünken mantığın daha ön planda olduğu iki ilişkilerde taahhüt vermek oldukça kolay olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar 23-29 Aralık haftası özellikle çocuklarınızın ve hayattan almış olduğunuz zevkin daha çok ön planda olacağı bir hafta başlangıcı yaşayacaksınız 25 Aralık tarihinde Güneş burüs arasındaki güzel etkileşimle beraber kariyer ve iş hayatınızla alakalı güzel ve şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz 26 Aralık tarihinde Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve aynı gün içerisinde Oğlak Burcu'nda bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulmayı aynı zamanda Jüpiter'de eşlik ediyor. Bu tutulma sizin haritanızın 6. evine etkileyecek. Bu tutulmaya ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Mutlaka onu da bitiş ekranına bırakırım. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu tutulmada özellikle iş hayatınızla alakalı birden fazla iş teklifi, iş arkadaşlarınız ve iş yerinizdeki konum ve statünüzle alakalı güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz 28 Aralık tarihinde Alkova burcuna geçiyor ve daha çok ikili ilişkiler ciddi ortaklıklar ön planda olacak 29 Aralık tarihinde Merkürün Oğlak burcu transiti söz konusu olacak arkadaşlar Merkürün Oğlak burcu transiti ile ilişkinde ayrıca bir video hazırlamıştım Dolayısıyla burada çok fazla genel etkilerine değinmeyeceğim. Bu da sizin doğru iş anlaşmaları yapma ihtimalinizi, kendinizi, hayatınızı organize etmek noktasında her zamankinden daha mantıklı bir yaklaşım stili belimleyeceğinizi göstermekte. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar. 23-29 Aralık haftası özellikle Ailevi konular, ev içi konular ön planda olarak haftaya başlayacaksınız. 25 Aralık tarihinde Güneş ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim ilişkisi olmayan Başak Burçları için sürpriz aşkları veya çocuk haberlerini getirebilir. Gerçekten çok keyifli hissedeceğiniz, size gelen haberlerle, yaşanan yeni gelişmelerle beraber tabiri caizse böyle havalara uçacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu anlamda özellikle. Hayatınızda neşe ve keyfin geldiği güzel etkileşimler sizi bekliyor olacak. 26 Aralık tarihinde ise Oğlak burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma ilişkin kapsamlı bir video hazırlamıştım. Bitiş ekranına bırakırım mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu tutulmaya aynı zamanda e, Jüpiter kavuşumu yapıyor. Yani Jüpiter etkisinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma sizin yine 5. evinizde meydana gelecek. Yani ilişkisi olmayan Başak Burçları e, bu hafta gerçekten aradığı ilişkiyi bulabilir. Birden fazla aşk karşısına çıkabilir. Bununla beraber çocuklarınızın hayatında yaşanacak olumlu gelişmeler sizi son derece mutlu edebilir. E, hayattan daha çok keyif aldığınız kendi becerilerinizi ve kendi yeteneklerinizi ön plana koyduğunuz, risk almaktan korkmayacağınız ki yükselen Başak olarak bu sizin için oldukça zordur. Ancak artık gökyüzünün seyri biraz daha sizin eğlenmenize, biraz daha kendinizi iyi hissetmenize yönelik pozitif etkiler gönderiyor. Oldukça güzel bir tutulma yaşayacaksınız sevgili Başaklar. 28 Aralık tarihinde Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Ayın kova burcu geçişiyle beraber iş hayatınızda daha çok kafa yoracaksınız. Günlük rutinleriniz daha ön planda olacak ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz. 29 Aralık tarihinde ise Merkür-Oğlak burcu transiti başlıyor. Buna da ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım arkadaşlar. Mutlaka onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Merkür'ün oğlak burcu transiti ile beraber özellikle e, bireysel işlerde risk içeren konularda yeni projeler ve girişimler başlatabilirsiniz. Sanatsal e, aktivitelere başlama konusunda da oldukça güzel bir süreçtir. Yazı yazma çizme e, kendi duygularınızı ifade etme e, anlamında güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 23-29 haftasına Ay, Ay Burcu'nda başlayacağız. Dolayısıyla enerjilerimiz özellikle 3. ev konularında gerçekleşecektir. Bu noktada özellikle iletişimimiz, insanlarla kurmuş olduğumuz kontaklar ön planda olacak. 25 Aralık tarihine geldiğimizde güneş Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim. Özellikle ailevi meselelerde güzel ve pozitif sürprizli gelişmeleri ortaya çıkarabilir veya bir taşınma gündeminiz varsa, ev alımı satımı gibi gündemler varsa bu noktada şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 26 Aralık tarihinde Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve aynı gün içerisinde Oğlak Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulması oldukça önemli. E, ayrıca bir video hazırlamıştım. Kapsamlı bir video e, tutulmanın açılarına dair. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Oğlak Burcu'nda güneş tutulması videosunu. Ve e, bu tutulmayı aynı zamanda Jüpiter eşlik edecek. Oğlak Burcu'nda meydana gelen bu tutulma sizin dördüncü evinizi etkiliyor olacak. Dolayısıyla e, ev, aile, yuva, e, ebeveynlerle olan ilişkiler geçmişle aranızdaki mesele ile alakalı önemli bir Çözüme kavuşacaksınız. Bunlar neler olabilir? Eğer bir ev alma satımı, ev taşıma gibi durum e, gibi gündeminiz varsa, bu noktada geniş ve güzel bir ev e, bulabilirsiniz kendi bütçenize göre. Bunun yanı sıra aile içerisinde e, bazı sorunlar varsa, bunları çok e, şifalı bir enerji ve çözümleme imkanı yakalayabilirsiniz kalabalıklar söz konusu olabilir. Aileye yeni bireyler katılabilir. Eğer bekar bir Terazi burcuysanız belki evlilik kararı alabilirsiniz. Bu da bu kapsamda değerlendirilebilir veya yatırım yapabileceğiniz güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Oldukça keyifli bir tutulma süreci yaşayacaksınız. 28 Aralık tarihine geldiğimizde ise Ay Ko burcuna geçiş yapıyor. E, bu da e, daha çok e, hangi konuları ele alacak, e, daha çok hayattan keyif aldığınız alanları değerlendireceğiniz bir süreç olacaktır. Ve 29 Aralık tarihinde Merkür-Oğlak Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Oğlak Burcu transitine ilişkin e, de ayrıca bir video hazırlamıştım. Aynı zamanda Natal haritanızda e, Merkür-Oğlak Burcu'ndaysa ne anlama gelir bunu da bu videonun içerisinde paylaşmıştım. Merkür'ün Oğlak Burcu ile beraber taşınma, ev alma gibi gündemler hız kazanacaktır sevgili teraziler ve aile içerisinde iletişime önem verdiğiniz, her şeyi konuşarak çözmek istediğiniz ve iletişiminizin her zamankinden daha iyi bir şekilde çalıştığı bir süreç olacaktır. Oldukça güzel bir hafta. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 23-29 Aralık haftası özellikle parasal meseleler ön planda başlıyor olacak sizin açınızdan. 25 Aralık tarihine geldiğimizde ise Güneş-Vuranüs arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Güneş-Vuranüs arasındaki bu etkileşim özellikle size güzel anlaşmalar, güzel haberler getirebilir. Yakın çevrenizde yaşanacak sürprizli gelişmeler ön plana çıkabilir. Belki birçok Akrep Burcu bir araç alımı, satımı gibi gündemlerle uğraşabilirken güzel tekliflerin de gelebileceği, güzel haberlerin gelebileceği bir süreç yaşıyor olacaksınız. 26 Aralık tarihinde Ay-Oğlak Burcu'na geçiyor ve aynı gün içerisinde Oğlak Burcu'nda bir tutulma yaşayacağız. Oğlak Burcu'nda yaşayacağımız bu güneş tutulmasına aynı zamanda Jüpiter eşlik edecek. Bu güneş tutulmasına ilişkin kapsamlı bir video hazırlamıştım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. O videoda tek tek açılarını değerlendirmiştim ve Burçlara ilişkin yorumları da yapmıştım. Şimdi bu güneş tutulması sizin 5. evinizde meydana geliyor sevgili akrepler. Pardon çok özür diliyorum 5. ev dedim 3. evinizde meydana geliyor. Bu da çok önemli ve fırsatlı teklifler, anlaşmalar, yolculuklar, seyahatler. Aynı zamanda sizin hayatınızda önümüzdeki süreçte 5-6 ay boyunca etkili olacak güzel haberler getirebilir. Birden fazla teklif, birden fazla anlaşma, birden fazla haber yani birden fazla güzel haber arasında hangisine sevineceğinizi, şaşıracağınız bir dönem yaşayabilirsiniz oldukça. E, keyifli bir başlangıç sürecini tetikleyecek esasında. 28 Aralık tarihinde Ay Kova burcuna geçiyor. Ayın Kova burcu geçişleri beraber daha çok aile büyükleriyle, ailenizle zaman geçirmek isteyeceğiniz ve evinizde e, konfor alanınızda e, bulunmak isteyeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. 29 Aralık tarihinde ise Merkür Oğlak burcuna geçiyor. Bu da yine şanslı anlaşmalar ve şanslı haberler enerjisini tetikliyor olacak. Oldukça güzel bir hafta. Bu hafta gelecek haberler ve teklifleri mutlaka değerlendirmelisiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 23-29 Aralık haftası e, özellikle kendinizle daha çok ilgileneceğiniz enerjilerle başlıyor olacak. Çünkü haftaya e, ay burcunuzda hareket ederken başlıyor olacağız. 25 Aralık tarihinde güneş Uranüs arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim özellikle parasal anlamda ani gelişmeleri tetikleyecektir. E, Gelirlerinizde ani bir artış olabilir. E, çok e, istediğiniz bir şeyi alma imkanı elde edebilirsiniz. Bu noktada e, pozitif bir süreç başlıyor olacaktır. 26 Aralık tarihinde Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve aynı gün içerisinde Jüpiter etkisinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulmaya ilişkin e, kapsamlı bir video hazırlamıştım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu tutulmada sizin ikinci evinizde meydana gelecek. Birden fazla iş teklifi, birden fazla iş imkanı, e, para kazanma ile ilgili e, Özür kazançlarınız ve gelirlerinizle ilgili Birden fazla olanakla karşılaşabilirsiniz. Belki ek bir gelir imkanı, belki yeni bir iş teklifi. E bu da sizin haliyle özgüveninizi artıracaktır. Yani şansınıza ve talihinize daha çok güenceyiniz bir süreç yaşayacaksınızdır. Oldukça güzel bir süreç sizi bekliyor olacak. 28 Aralık tarihinde Ay Kova burcuna geçiyor. Ayın Kova burcuna geçmesiyle beraber yakın çevre ilişkilerinizin biraz daha yoğunlaşacağı bir süreç söz konusu olacak. 29 Aralık tarihinde ise Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu da özellikle iş anlaşmaları konusunda size çok güzel fırsatlar getirebilecek bir süreci göstermekte ki Ocak ayı boyunca etkili olacaktır. Dolayısıyla bu hafta içerisinde özellikle gelirleriniz, değerleriniz noktasında ciddi teklifler, ciddi geri dönüşler alabileceğiniz bir hafta olacaktır. Umarım her şey yolunda gider. Güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 23-29 aralık haftası biraz dinlenmek isteyeceğiniz bir hafta başlangıcıyla başlıyor olacak biraz kendiniz dinlemek isteyeceğiniz biraz içinize kapanacağınız bir süreç yaşayacaksınız. 25 Aralık tarihinde burcunuzdaki güneş ve boğa burcundaki Uranüs arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşimle özellikle hayatınızda özgürleştirmek istediğiniz her alanda e, güzel farkındalıklar yaşayabileceksiniz. E, bu etki bilhassa hayatta daha keyifli nasıl yaşarım, hayatıma anlam ve değeri nasıl katabilirim diyebilirim soruları üzerinden şekillenecek. Dolayısıyla hayatınızda sizi geride bırakan pranga, ayağınıza pranga takan konular her neyse bunları biraz daha aydınlatıyor olacaksınız. 26 Aralık tarihinde ay burcunuza geçiş yapıyor ve aynı gün içerisinde burcunuzda bir güneş tutulması var. Zaten bu tutulmaya ilişkin kapsamlı bir video hazırlamıştım. Mutlaka bu videoyu izleyin. Neden konuşamadım bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bu tutulma ee, aynı zamanda Jüpiter'in eşlik etmiş olduğu bir tutulma ee, Oğlak burcunun 4-5 derecelerinde meydana gelecek. Dolayısıyla haritalarınızda kontrol edin bakalım birinci evinizde meydana geliyor. Bu tutulma hayatınızın e, her alanında artık 2020 boyunca arkanızda hissedeceğiniz o şans enerjisini hissetmenizi sağlayacak güzel gelişmeleri barındırmakta. Hayatınızda güzel olarak yaşanabilecek birden fazla etkiyi aynı anda deneyimleyebilirsiniz. Seçenekler arasında kalabilirsiniz. Bu güzel bir etkileşim olacaktır. Oldukça keyifli ve şanslı bir etki altında olacaksınız sevgili oğlaklar. 28 Aralık tarihinde Ay burcuna geçiyor. Bu da özellikle biraz daha kaynaklarınızı, parasal durumlarınızı sorgulayacağınız bir sürece işaret etmekte. ve 29 Aralık tarihinde Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Buna da ilişkin ayrıca bir video hazırladım. Hatta e, Natal Merkür'ün haritanızdaki e, konumuna göre de değerlendirme yaptım. Merkür'ün oğlak burcuna geçmesiyle beraber iletişimin hayatınızda daha aktif rol oynayacağı bir sürece giriyor olacaksınız. Dolayısıyla kendinizi e, karşı tarafa çok daha net bir biçimde ifade ediyor olacaksınız. Oldukça güzel ve keyifli bir hafta sizi bekliyor. Umarım her şey yolunda gider. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 23-29 Aralık haftası özellikle sosyalliğinizin artmış olduğu bir başlangıçla şekillenecek. 25 Aralık tarihinde güneş borunun sırasına güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle içsel anlamda değiştirmek istediğiniz alanları daha iyi aydınlatabileceğiniz ve bu alanlardan özgürleşmek, tabularınızdan, değer yargılarınızdan özgürleşmek adına neleri gerçekleştirebileceğinizi daha net bir biçimde göreceğiniz bir süreci işaret ediyor. Bununla beraber geçmişle alakalı özellikle yapmadığınız hesaplarla ilgili bir takım haberler ani gelişen durumlarla yüzleşebilir ve bu konuda bir iç huzuru yakalayabilirsiniz. 26 aralık tarihinde ay oğlak burcuna geçiş yapıyor ve aynı gün içerisinde oğlak burcunda bir güneş tutulması var bu güneş tutulmasına aynı zamanda jüpiter eşlik ediyor bu tutulmaya dair ayrıca kapsamlı bir video hazırlamıştım mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. E, bu tutulma oldukça önemli ve şanslı bir tutulma e, olacak. Ve içsel anlamda çok ciddi bir yapılanma sürecine girmeniz ve bu anlamda kendiniz iç huzurunuzu nasıl tekrardan kazanabileceğinizin işaretlerini verecek ve gerçekten ilahi planın nasıl tıkır tıkır işlediğini, ilahi adaletin nasıl işlediğini e, çok yakından göreceğiniz bir süreç yaşayacaksınız bu noktada ve e, şanslı olduğunuzu İlahi düzenin sizi desteklediğini fark edeceğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. 28 Aralık günü Ay Kova Burcu'na yani Burcu'nuza geçiş yapıyor. Bu da daha bireysel konulara yöneleceğinizi gösteren bir sürecin başladığını belirtmekte. Ve 29 Aralık tarihinde Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Buna da ilişkin bir video hazırladım. Bunu da dinlemenizi tavsiye ederim. Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber... E, kendi içinize yatırım yaptığınız okumak, araştırmak, kendinizi geliştirmek anlamında e, derin araştırmalar yaptığınız bir süreç e, yaşıyor olacaksınız. ve Bu e, süreçte özellikle meselenizi çok ciddi bir biçimde ele alıp e, bu konuda e, önemli değerlendirmeler yapacağınızda bir döngü içerisinde olacaksınız. Özellikle geçmişle alakalı gelecek haberler. Uzaklardan gelecek haberlerde burada size ışık ve yol gösterici olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili kovalar, hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 23-29 Aralık haftası özellikle kariyer konuları ön planda başlayacak sizin için Çünkü ay yay burcunda haftaya başlıyor olacağız 25 Aralık tarihinde Güneş buranüs sırasında güzel bir etkileşim meydana gelecek bu etkileşim e, özellikle sosyal çevreniz arkadaşlıklarınız kariyer gelirleriniz noktasında sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir belki kariyer gelirlerinizde ani bir artış söz konusu olabilir Bununla beraber güzel dostluklar ve arkadaşlıklar kurma imkanı elde edebilirsiniz. 26 Aralık tarihinde Ay-Oğlak Burcu'nda geçiş yapıyor ve aynı gün Oğlak Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulmasını aynı zamanda Jüpiter eşlik edecek ve bu tutulma oldukça şanslı ve fırsatlı bir sürecin başladığını işaret etmekte ki bu tutulmaya dair ayrıca bir video hazırladım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu tutulmayla beraber... Artık büyük paralar kazanmak, hak ettiğiniz ünvanları almak, daha sağlam dostluklar ve arkadaşlıklar kurmak adına güzel başlangıçlara şahitlik edebilirsiniz. Belki birçok balık burcu bu süreçte terfi alabilir. Çok güçlü ve sağlam dostluklar kurabilirler bu süreç içerisinde. Gerçekten hayatlarında uzunca bir süre kalıcılık ve istikrar getirecek konularla ilgili pozitif gelişmelerle karşılaşabilirler. 28 Aralık tarihinde Ay burcuna geçiş yapıyor. Biraz daha duygusal hissedeceğiniz bir süreç başlayacak. Biraz daha içinize kapanacaksınız bu süreçte. 29 Aralık tarihinde ise Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçişiyle beraber daha çok işle alakalı sosyalleşeceğiniz ve iletişim halinde olacağınız durumlarla Karşılaşabilir ve bu noktada doğru kişilerle temas kurmak ciddi ve kalıcı başlangıçlar için doğru projelerde bulunmak adına fırsatlar yakalayabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta sizi bekliyordur. Mutlu haftalar diliyorum sizlere. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Bu hafta bir güneş tutulması ve Merkür'ün oğlak burcu transiti var. E, oldukça yoğun gündemi olan bir hafta. Dolayısıyla e, bu videodan sonra o videoları da izlemeniz sizin için daha aydınlatıcı olacaktır. Her birinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olarak desteklerinizi gösterirseniz ve danışmanlık almak istiyorsanız Instagram opikusastroloji hesabımdan veya evrenselkadimbilgeci.com e-posta adresimden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.